Yeni kiralık bir portföyümüzle Sancaktepe Bizimtepe Aydos Projesi'ndeyiz. Bizimtepe Aydos Projesi 17 blok 1037 daireden oluşan sosyal donatılarıyla tam bir yaşam merkezi haline gelmiş. Güvenliğiyle, otoparkıyla, yüzme havuzuyla, fitness hamam sağlamasıyla doğayla iç içe olan bir siteden bahsediyorum. Bu sitede 3 artı 1, 144 metrekarelik ara kat kiralık bir dairemiz var. Çevreyi gezdikten sonra daireyi gezmeye geçeceğiz. Buyurun. Çevreye önce gezelim. Thank you.